Besi çiftliğimiz Adıyaman'ın en güzel ilçelerinden olan Gölbaşı ilçesinin Kahramanmaraş yol ayrımı yolunda 3. Kilometresinde Karabur'una kavuşmadan sol taraftadır. Burası 16 dönüm üzerine kurulu, 5 dönüm kapalı alanı olan 300 baş, büyük baş kapasiteli bir besi ahırıdır. Besi ahırımızda kurbanlık tosunlarımızı ve düvelerimizi besliyoruz. E, i̇lerleyen yıllarda inşallah küçük baş da besleyip vatandaşlarımıza küçükbaş tosun, düve hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Bu sene düve ve tosun üzerine çalışıyoruz. Kesilmeyen fazla hayvanlarımızı da başlık kasabında vatandaşımıza sunuyoruz. Başlık kasabının et teminini sağlıyoruz. Bu sene ikinci senemiz kurbanlık satışı üzerine yoğunlaştık. Kurbanlıkta da müşterilerimize kesim, parçalama, paylama ve poşetleyip teslim etme gibi bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmeti 3 farklı kasap ekimimizle, bağışlı kasabı, can kasabı ve Antep'ten gelen diğer kasap arkadaşlarla yapacağız bu sene. Her sene kendimizi geliştirerek ilerliyoruz. Hayvanlarımız Kars. Erzurum tarafından gelmektedir, yaylamalıdır. Hayvanlarımızı uzun dönem besi yapıyoruz. 9 ay, 10 ay civarı kendimiz besliyoruz. Kendimiz bu kadar uzun beslediğimiz için de hayvanlarımızın karkas randımanından, ne yediğinden, her şeyinden eminiz. Burada simental ağırlıklı besi yapıyoruz. Ama Mondofon, Siyah Akbaş, Chevrolet, Limuzin gibi diğer ırklarımız da mevcuttur. Kurbanlık üzerine günden güne kendimizi geliştiriyoruz. Randımanımıza güveniyoruz. Tamamıyla doğal arpa besisi yapıyoruz. Besinlerimiz, samanımız, slaşımız, diğer ürünlerimiz, gölbaşımızın farklı köylerinden temin ediyoruz. Arpamızı da yine öyle. Bu konuda iddialıyız kurbanlık konusunda. Her sene de yine kendimizi yenileyeceğiz, yeniliklere kapalı kalmayacağız. Özellikle söyledi %60 randıman dedi, gerçekten çok büyük bir randıman %60. Yani bu işi yeni başlamasına rağmen çok iyi ilerletiyor, çok güzel, profesyonel olmaya çalışıyor. Allah kolaylık versin diyelim. Kurbanlık işinde sadece besi veya sadece kasaplık da olmuyor, bir ekip işi. Biz kendilerinden çok memnunuz, kesim, yüzme, temiz bir şekilde müşterilerimize teslim ediyorlar. Hayvanların besi konusunda da biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu işi beraber ilerleyen dönemlerde hem sayıyı arttıracağız, hem profesyonel kesimhanemizi yapacağız, hem de Çevre illerden buraya kurbanlık için müşteri getireceğimizi düşünüyoruz. Bu sene Besni ilçesinden, Adıyaman merkezden kurbanlık satışlarımızı yaptık. Çevre illerden, ilçelerden tanıtıp daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Her gün akşam özenle yemlik yerleri temizlenir. E, temiz olduğundan emin olunur. Tuz taşları e, her padokta var mı ondan emin olunur. Yabancı. Yabancılara karşı pek hoşgörülü değiller. Yemlikler temizledikten sonra yemler dökülür. Ee, her gün yemlemeden önce de gelirim. Yemlerin nasıl yapıldığını kontrol ederim. sağ tarafta gördüğümüz hayvanlar bu görünen hayvanlar Kars tarafından yaylalardan getirenler bir yaşını geçmiş bize geldiğinde bir buçuk yaşında bir de biz besliyoruz. İki buçuk yaşlarında falan kurbana düşen kapak atmış halk tabirinde dediğimiz sağlıklı yayla malı dedikleri tosunlarımız. Sol taraftaki de etçil ırklarımız, simental, limuzin, Chevrolet gibi ırklar. Bunlar da bağışılık kasabına et temini için beslediğimiz etçil ırklar. Hayvanların sabah ve akşam yemi yapılıyor. Üst bölümde bütün yiyecekleri saman, slaş, e, yonca, arpa, buğday hepsi tartılı bir şekilde yem karmaya atılıyor. Belli bir oranda kilo tartılarak suyu veriliyor ve hayvanlarımızın önüne standart bir şekilde sürekli dökülüyor. E, buradaki gördüğümüz tek hayvansa ineğimiz. Ee, o da sağ olsun bizim e, süt ihtiyacımızı yoğurt <gülüyor> yoğurt ihtiyacımızı karşılıyor. Yemlerimiz depomuzdan aşağı aktarılıyor, burada tekrardan karma yapılıyor, tekrardan banttan çıkıyor, torbalanıyor, torbalandıktan sonra arabalarla yemliklere dökülüyor. Biz burada etçilirklar besliyoruz, etçilirk yani çimento. Chevrolet, Limuzin gibi, Mondopan gibi ırklar besliyoruz. Bu ırklar canlı kilosuna göre et oranı fazla olan, randımanlı olan hayvanlardır. Mesela geçen yıl Kurban'da kestiğimiz evet. Canlı kiloda 60'tı. Kaç kilo gelmişti canlısı? geçen seneki randıman ortalamamız %64'tü. %60 evet. randımanın altında hiçbir hayvanımız çıkmadı. %62 çıktı, %65 çıktı, 68 veren hayvanımız çıktı. Yani 100 kilo canlı ağırlıkta 68 kilo karkas et verdi. Yani bu büyük bir rakam. Yani piyasada canlı kilosunun Yarısını yani 600 kilo gelen hayvan 300 kilo karkas et vermeye de bilir, 600 kiloluk hayvan 400 kilo karkas et de verebilir. Bunu alıcı e, hiçbir şekilde anlayamaz yani çok profesyonel olması lazım, hayvancı olması lazım. Bu randımanı nasıl biz güveniyoruz? Hayvan eğer arpa yemişse, arpayla beslenmişse hayvan randımanlı oluyor. Bu hayvanlar bizde 9 aydan beri olduğu için, 9 ay beslediğimiz için ve ne yedirdiğimizi bildiğimiz için müşterilerimizde %60 randıman garantisini verebiliyoruz. Bir de biz bu işi ikinci sene yapıyoruz. Geçen sene kurban sattığımız müşterilerimizin %95'i bu sene tekrardan aldı. Kısmet olursa e, seneye yine alacaklar. Yani kaliteli beslememiz lazım, randımanlı hayvan vermemiz lazım ki bu işi seneye yaptığımızda müşterilerimiz yine gelsin. Geçen sene 55 tane kurbanlık sattık, şu an kurbana daha gün olmasına rağmen 75 tane sattık. Bu da demektir ki geçen seneki müşterilerimiz memnun kaldı, bu sene geldiler ve yanlarında farklı müşteri getirdiler demektir. Ahırları temizlendikten sonra özenle yemlerini döküyoruz. Ee, yem orantılarını e, büyük patronumuz Ali Olcay ile İsmail Olcay e, teker teker denetliyor. Hayvanlarımız her gün akşam yemlenirken bu şekilde kontrolleri sağlanıyor. Malda bu yem önemli. Yani randımanını vermesi için teneyi çok güzel vereceksin. Takip edeceksin teneye kaç kiloyu. Ha bazen arkadaşlar geliyor söylüyor, işte diyor ki biz malı 58 e alıyor, 55 e alıyor. Ben burada satmış olduğum mala %55'in altına inerse canlı kiloda 6 lirasını almayacağım. Ama benim malım hep 160'ın üstünde. O kadar ki güveniyor. Bu üstler yerine %55'in altına düşerse canlı kiloda 6 lirasını almayacağım. Bu güvenceyi evet. de verdiğimiz yemden dolayı veriyoruz. Çünkü evet. hayvanlarımız arpa besisi bol, yani bol arpa yiyorlar. arpa yiyen tosunlarımız e, randımanlı oluyor. Yani onun için bazen arkadaşlar da yok ya o plan yerde şey ama yediği yem önemli. Bunun kestikten sonra karkasın gelmesi önemli. Yani bir mal %50 vermesin herede. 600 kiloluk malda %50'yle %60'ın arasında 60 kilo fazladan et demektir. Karkas et demektir. Yani bir düşün 60 kilo bir malda. Kısmet olursa ilerleyen dönemlerde de yapacağımız için e, kaliteden asla ödün vermiyoruz. Bizim çiftlik ari bir işletme. Kantarımız var, e, yem yaparken tartımla yapıyoruz. Yani e, halkın anlayacağı dilde söyleyin, profesyonel yapıyoruz. Aydan aya hayvanlarımızı tartıyoruz. Hayvanların ne kilo aldığını ve arada e, başlık kasabına kesim yaptırırken hayvanların yüzde kaç randıman verdiğini takip ediyoruz. Yani bizden hayvan alan insana ne aldığını, ne sattığımızı biliyoruz. Bu bir işletme için çok önemli. Alan insanlarımız kesinlikle randıman ve düşen et kilosu konusunda yanılmayacaklardır. Onun garantisini veriyoruz. Deriyle karına para vermiyor müşterilerimiz. Çünkü burada karkas et önemli.